Önceki videolarda sabit katsayılı doğrusal homojen diferansiyel denklemleri yani a çarpı ikinci türev artı b çarpı birinci türev artı c eşittir sıfır cinsinden denklemleri öğrenmiştik. Bu diferansiyel denklemin karakteristik denkleminin a r kare artı b r artı c eşittir sıfır olduğunu görmüştük. Bu karakteristik denklemin iki reel kökü olabilir. Şöyle yazalım iki farklı reel kök olabilir, r1 ve r2. Bu konuyu hatırlamıyorsanız, bu arada önceki videolara bir bakmanızı tavsiye edeceğim. Buna göre, diferansiyel denklemin genel çözümü y eşittir sabit çarpı e üzeri ilk kök x çarpı x artı başka bir sabit çarpı e üzeri ikinci kök çarpı x. Bunu önceki birkaç videoda kullandık. Örneklerde yaptık. Şimdi size sorum. Ya karakteristik denklemin reel kökü olmazsa, kökleri karmaşık sayı olursa. Şimdi biraz tekrar olacak ama bunun anlamı neydi? Bunun köklerini bulmam gerekirse ve çarpanlarına ayırmaya üşenirsem, üşenmişsem, kuadratik formülü kullanabilirim. Kuadratik formül karakteristik denklemin köklerini şöyle bulurum. Eksi b artı eksi karekök b kare eksi 4AC ve bunun tamamı bölü 2a. O zaman reel olmayan kökten kastım nedir? Buradaki ifade yani b kare eksi 4AC negatif bir sayı ise, negatif sayının karekökünü almak zoruna kalırım ve bu da bize imajiner bir sayı verir. İfadenin tamamı ise karmaşık sayı olur sayının bir reel kısmı bir de imajiner kısmı olacak. Bu iki kök birbirinin eşleniği olacak. eşlenik. Reel ve imajiner kısmı baştan yazabiliriz. Kökler eksi b bölü 2a artı eksi karekök b kare eksi 4AC bölü 2a. Bu şekilde yazılabilir. b kare eksi 4AC 0'dan küçükse, bu sayı imajiner olur. Bu durumda, köklerin nasıl olacağını düşünelim ve birkaç soru çözelim. Kökler, reel sayı olmayacak. Kökleri, birbirinin eşleniği iki karmaşık sayı olarak yazabiliriz. Karakteristik denklemin karmaşık kökleri için, lambda artı eksi bir imajiner sayı mu yazalım. Mu, bu da mu sabiti. Sadece bir sabit, böyle havalı konuşmaya falan çalışmıyorum. Diferansiyel denklem kitaplarının çoğunda bu harfler kullanıyor. Mu çarpı i. Bunlar köklerimiz şimdi, öyle değil mi? Lambda artı mu i ve lambda eksi mu i. Eğer b kare eksi 4 ac sıfırdan küçükse, iki kök böyle olur. Şimdi bu köklere alıp, genel çözümümüze koyalım. Öğrendiğimiz üzere, genel çözüm şöyleydi, y eşittir c1 çarpı e üzeri ilk kök. Artılı kökü alalım, yani lambda artı mu i çarpı x artı c2 çarpı e üzeri ikinci kök. Lambda eksi mu i çarpı x. Şimdi biraz sadeleştirme yapalım. x'leri dağıtalım. y eşittir c1e üzeri lambda x artı mu x artı mu x i artı c2e üzeri lambda x eksi mu x i. İki terimdeki x'leri dağıttım. Şimdi ne yapabiliriz? Üstleri toplamakla şu aynı şey. y eşittir c1e üzeri lambda x çarpı e üzeri mu x i. Öyle değil mi? Tabanlar aynıysa ve çarpıyorsak üstleri toplarız. Yani bu şununla aynı. Artı c2 çarpı e üzeri lambda x çarpı e üzeri eksi mu x i. İki terimde de e üzeri lambda x olduğu için bunu dışarı alabiliriz, y eşittir e üzeri lambda x çarpı c1e üzeri mu x'i, artı c2 çarpı e üzeri eksi mu x'i. Peki şimdi ne yapabiliriz, İşte burası eğlenceli. Analiz videolarını seyrettiyseniz özellikle fonksiyonlara serilerle yakınsama videolarında metafiziksel açıdan matematiğin en inanılmaz sonucuna ulaştığımızı hatırlayacaksınız. Şimdi bu sonucu kullanacağız ve sonucun faydasını göreceğiz. Burada e üzeri bir şey çarpı i olan iki terim var. Euler'in formülünü öğrenmiştik. Neydi? e üzeri i teta veya e üzeri i x Eşittir kosinüs x artı i sinüs x. Ve bu formülün inanılmaz tarafı şuydu, buraya eksi 1 koyarsak, e üzeri düzeltiyorum, buraya pi koyarsak, e üzeri i pi eşittir eksi 1'di, öyle değil mi? Çünkü sinüs pi eşittir 0. Ki daha önceden demiştim, bu inanılmaz bir eşitlik. O zaman e üzeri i 2 pi eşittir 1 diyebiliriz ki bu da yine inanılmaz bir eşitlik. Bir, denklem, bir denklemde matematiğin tüm temel sayılarını görüyoruz. Neyse, soruya dönelim. Euler'in formülü aslında bir tanım. Bu tanımın mantığı da e üzeri x'in Maclaurin serisinden geliyor. e üzeri x'in Maclaurin serisi gerçekten de cos x artı i çarpı sinüs x'e benziyor. Neyse, şimdi bu konuya girmeyelim. Zaten bu konuda yeterince video hazırladık. Daha önce 6-7 tane var. Şimdi, bu formülü kullanıp, şu ifadeyi sadeleştirelim. Bunu şöyle yazalım. y eşittir e üzeri lambda x, birinciyi alalım, c1, e üzeri mu x i, x yerine mu x var. Bu, eşittir i'nin önündeki ifadenin kosinüsü. Yani, kosinüs mu x artı i sinüs mu x. Artı c çarpı, c2 çarpı, kosinüs eksi mu x, artı i sinüs eksi mu x, mu x. Şimdi daha da sadeleştirmeye çalışalım. C'leri dağıtalım. Ama bu arada şimdi fark ettim. Yine çok uzatmışım. O yüzden bir sonraki videoda devam edeceğim. Yakında görüşürüz.